Herkese merhabalar. Bu eğitim videomuzda sizlere algorant çalışma ortamının alanının kurulumunu anlatacağım. Bu bölümde algorantta bir uygulama oluşturmanın ne anlama geldiğini ve nasıl hızlı bir şekilde başlayacağımızı öğreneceğiz. Algorant üzerinde bir uygulama oluşturma, uygulamanızın doğrudan veya dolaylı olarak algorant blok zincirinden okuduğu veya ona yazdığı anlamına gelir. Mimari olarak algorant blok zincirinin kullanımı. Buradan verinin okunması ve yazılması. Algorand blok zincirine yazmak, daha sonra bir blok içerisinde onaylanacak bir işlem yapmakla eş anlamlıdır. Blok zincirinden okumak, önceki bloklarda onaylanan işlemleri geri okumak anlamına gelir. Algorand üzerinde inşa etmek, bir işlemi yapmak ne anlama geliyor? Alttaki görseli de beraber inceleyerek birazcık yorum yapacağız. Aşağıda algorand geliştirme ortamını oluşturan bileşenlerin bazı terimleri ve ilişkileri hakkında kısa bir bilgi bulunuyor. Burada nasıl uygulandığını da beraber görelim. Mimari olarak bakın algorantta key manager dediğimiz bir altyapı var. Altyapı infra, infrastructure ve bir node olabiliyor. Bir de indexer olabiliyor. Şimdi bunların KMD'nin ne olduğunu, algodonun ne olduğunu ilerleyen slide'ları beraber göreceğiz. Ve indexer API'nin ne olduğunu göreceğiz. Bakın key manager anahtar yönetimi ki burada siz de anlayabilirsiniz güvenlik olarak kullanılan anahtarların yönetildiği kısım. K ile nodun oluşturduğumuz bir hizmetin irtibatında gol altyapısı kullanabiliyor. Algokey kullanabiliyor. Bakın irtibatlarında. Yine bir node ile oluşturduğumuz bir e, uç düğüm ile indexer de irtibat kurabiliyor. Bakın indekslenmiş burada indeksli bir şekilde. Altyapı olarak CLI tool dediğimiz yani command line interface yani komut arayüzünü kullanarak komutla işlemler yapmak kullanabildiği gibi SDK'lar da kullanılabiliyor. Ki bunlar da birazdan yine detaylı göreceğiz. Bakın SDK'larda de javascript kullanılabiliyor, python kullanılabiliyor, java kullanılabiliyor ve dili kullanılabiliyor. Altta birazcık küçük bir şekilde kodlar var uygulama olarak böyle kodların Bakın const algo sdk eşittir require algo SDK. let algo_client client eşittir new algo sdk 2 algo dv2, algot token algo server ve algo sport gibi böyle bir basit bir kullanım var. Biz Python ile yolumuza devam edeceğiz bu arada ilerleyen slatlarda bakın burada da Python'da from algosdk.version2.client import algot ile ve algot client eşittir bilgilendirme algot, algot client yine algot token ve algot adres yine birazcık benziyor bu şekilde Python ile yazabiliyoruz Java ile yazabiliyoruz bakın burada da Java'da yine import ile kütüphane çağırılıyor 2clientcom ve bu şekilde devam ediyor bu da java ile kod kullanımı ve go dili ile de yine import ile kodlar devam ediyor bu şekilde bizim algorand mimarisini kullanarak içeride bakın bir client oluşturması yani bir müşteri tarafından ve indexer'in oluşturması ve KMD, yine key manager'in oluşturması her birinde işlemler bu şekilde oluyor mimari olarak özet bu şekilde biz Python ile yolumuza devam edeceğiz Algorand budak zinciri blokların geçmişini ve içindeki işlemler doğrulama dayalı olarak her birinin yerel durumlarını koruyan dağıtılmış bir düğüm yöntemidir. Durum verileri ve burada statevest, stateful ve stateless state state diye ayrıca ileride karşılaşacağız. Durum verileri state'deyim. Arka plan program içerisinde uygulanan ve genellikle düğüm yani node yazılımı olarak adlandırılan mutabakat protokolü tarafından tutulur. Bu da bir protokol var, tutuluyor. Bir geliştirici olarak Algod Uygulaması için temel katmandır. Bakın algot temel katman. Bir uygulama bizim hizmetimiz. Algorand blok zincirine bir algot istemcisi aracılığıyla bağlanıyor. Oldukça önemli bir yere sahip algot. Algorand istemcisi etkileşim kurmayı planladığınız ağa bağlı bir algorand düğümünden, nodundan. Geçerli bir algot rest uç nokta, ip adresi ve algot belirleyici gerektirir. Bunlar gerekli. Bakın restful ip, api üç nokta IP adresi ve Algorand belirleyici belirteci gerekiyor. Bunları yine örneklerimizde yazarken siz de göreceksiniz. Peki biz biraz önceki gördüğümüz kısımları Python'ı görmüştük, Java görmüştük. Şimdi burada mevcut araçlar hangi yöntemlerle biz bu Algorand'ı kullanabiliyoruz? Arkadaşlar 3 yöntem var. Birincisi yazılım geliştirme kitleri SDK'ler. Algorant uygulama geliştirmek için resmi olarak 4 SDK'yı destekliyor. Ki biraz önceki slaytlarda hatırlarsanız şunlar javascript, python, java ve Go dilleri 3-4'nü ile de algılanlıkta da işlem yapabilirsiniz ek olarak yine toplumun sağladığı yine bazı geliştirme platformları var bunlarda sayfasından görülebilir ama en büyük kullanım oranı javascript, java, python ve Go dilleri. yazılım geliştirme kitleri kullanarak bunları kullanarak biz yapabiliriz araçlardan yöntemlerden biri bu biri de komut satırı arayüzü araçları. Bakın komut satırlarıyla işlem yapma. Algınt, algınt düğüm yazılımıyla paketlenmiş 3 komut satırı yarar sağlıyor. Bunlar da çok önemli arkadaşlar. Goal, KMD ve AlgoKey. Bunlar da komut satırıyla erişim yapılan işlemler. Evet, bunlar üçü var. Goal birincisi, bir düğümü çalıştırmak için birincil araçtır, asıl araç ve ayrıca anahtarları yönetmek işlemleri imzalamak ve göndermek, varlıklar oluşturmak ve SDK'larda bulunan birçok aynı ve benzer işlev gerçekleştirmek için işlevler, görevler içeriyor. Gol oldukça önemli bir yapıya sahip. Bir uygulama oluşturmaları gerekmese de, bir uygulama oluşturmaya gerekmese de düğümleri çalıştıran geliştiriciler, notları çalıştıran geliştiriciler Gol test ve doğrulama sırasında tamamlayıcı rol üstlenir. Gol burada da yine test ve doğrulama aşamalarında da yine ister olarak rol alıyor, görev alıyor. Yani biz bir hizmet sunarken bunları bir de test ve doğrulama aşamalarından da geçirmemiz gerekecek. Bunları da ilerleyen aşamalarda göreceğiz. Özel ağları kullanarak daha gelişmiş test ortamları kurmak için gol yine gol için yine gereklidir. Test ve doğrulama bu çok önemli. Bir de KM'den bahsetmiştik. KMD, Algorand Key Management, arka planda Algo Key programı için CLI'dır. Bakın burada yine güvenlik olarak yine Key Management, key, anahtar yönetimi, güvenlik yönetimi için de arka planda Algo Key programı için bir CLI'dır. Command'la interfazdir, komutlarla erişilen bir hizmettir, interfazdir. Algorand hesapları oluşturmak ve işlemleri imzalamak için bağımsız bir yardımcı program. Bu yardımcı program görevi hesapları oluşturmak ve işlemleri imzalamak için bağımsız bir yardımcı program. Genellikle güvenli anahtar imzalama için bir çevrim dışı istemci olarak kullanılır. Bu iki araç başlamak için zorunlu değildir. Bakın başlamak için zorunlu değildir. Kullanımların ayrıntıları ileride daha detaylı bir şekilde açıklayacağız. Bu iki araçta ka kastettiğim konu A KMD ve AlgoKey. Bunlar başlamak için zorunlu değil. Bizim için asıl zorunlu olan hizmet gol hizmeti. Fakat güvenlikten dolayı KMD ve AlgoKey kullanılıyor bunların ileride yine detaylarını açıklayacağız algot ve kmd algot ve kmd her ikisi de kullanılabilir rest API'larda bulunuyor ayrıca arkadaşlar bunlar için restful api'lerde kullanabiliyorsun. bir de dizin oluşturucu üçüncü yöntem bu ki restful api aslında oluyor rest api ki birazcık şurada vurguladığımız algot ve kmd bunlar her ikisi de yine rest api'ler var Algorand, Algorand blok zincirinden işlemiş blokları okuyan ve aranabilir ve dizine eklenmiş işlemlerin ve hesapların yerel bir veri tabanını tutan bağımsız bir daimin algoritması ve indeksleyici sağlıyor. Bağımsız olarak bu şekilde bir indeksleyici hizmet, dizin oluşturucu hizmet sağlıyor. Uygulama geliştiricilerinin hesaplar, işlemler, varlıklar ve bazlar gibi üzerinde zengin ve verimli sorgular gerçekleştirimi sağlayan bir REST API yine hizmet olarak bulunuyor. Şimdi arkadaşlar 3 tane farklı yöntemden bahsettik. Yazılım geçtirme kitleri, komut satırı ve dizin oluşturacağı. Biz burada e, yazılım geçtirme kitlerinden gideceğiz. <gülüyor> Tabi bunların birbirine karşı üstünlükler, avantajlar, dezavantajlar var. Onu da vurgulayacağız. Fakat bunun üçünü de bilmek gerekiyor. Ki yeri geldiğinde gol kendi ve algo yi de yine kullanacağız arkadaşlar. REST API'lerden de yine örnekler bahsedeceğiz. Şimdi... Bir ağ bir yöntem için yine bir de ağ mimarisi olarak neyi seçeceğiz? Burada biz e, algorandı nasıl kullanacağımızı belirledik. Yani hangi javascripti mi kullanacağız? C# mi kullanacağız? Dizim mi kullanacağız? Oluşturucu API mi kullanacağız? Bir sonraki aşama hangi ağ kullanacağız? Yani <gülüyor> pardon hizmeti sunarken ağ olarak neyi kullanacağız? Bu da önemli bir konu. Herhangi bir, bir protokol sürümünü kullanarak ki biraz önceki bahsettim kullanarak özel ağlar oluşturmak için kendimize ait özel ağ oluşturmak, kendimize ait özel hizmet oluşturmak için işlevsellikte gelişle, eşlenmiş 3 genel algorand ağı var arkadaşlar. 3 tane ağımız var. Bunlardan biri mainnet, ikincisi testnet, üçüncüsü de betanet. Üçü de önemli. Mainnet, algorandın yerel para birimi olan algoda dahil olmak üzere gerçek değerli varlıklara sahip birinci algorant ağıdır. Birinci main tabirinden de anlaşılır. Birinci A'dır. Testnet mainneti protokolü yani yazılım sürümü açısından yansıtıyor. Bakın yansıtıyor. Ancak bir faucet bunu Türkçeleştirmek için musluk diyeyim. Bir ne diyeyim ki bir e, e, buna bağlanıcı bir pipet gibi bir şey düşünebilirsiniz. Yani bir mainnetin algılayan bir musluk aracılığıyla erişilebilen yani aracı bir şey gerekiyor musluk gerekiyor. E, buna faucet İngilizcesi foset gerekiyor. Erişilen test algosa ve farklı bir oluşum blona sahiptir. Bu da hesapların durumunun ve fonların dağıtımının farklı olduğunu anlamına gelir. Bakın yani demek ki bu şekilde bir foset ile farklı bir düzene arttırıyorsa demek ki burada fonların dağıtımı ile hesapların durumu farklı farklı. Bu şekilde bir bilgiyi de burada yönelmiş oluyoruz. Betanet ise ilk test için yeni protokol düzeyindeki özelliklerin yayınlanacağı yerdir. Alfa beta sürümler gibi tabirlerinde de aslında biz bu betanın ne olduğunu anlıyoruz. Bakın ilk test için yeni protokol düzeyindeki yapacağımız hizmette yapacağımız uygulamada A olarak ilk önce ilk test için betanette yeni protokol düzeyinde özelliklerin yayınlanacağı yerdir. Bu nedenle kalite ve özellikler nihai olmayabilir. Çünkü test aşamasındayız. Bu hizmeti kullanabiliriz. Ve protokol yükseltmeleri yani versiyon güncellemeleri, protokolda ile ve şeyleri ve ağı yeniden başlatma olayı yaygındır. Tekrar tekrar ağı buradaki hizmeti yeniden yeniden başlatma durumları karşılaşılabilir. Yani bu sürümlerden de bakın ana hizmet omurga gibi düşünebiliriz. Ve bir sonraki aşama testnet. Burada da ne? Bir füset aracılığıyla buradaki füset aracılığıyla algosa algonun mimarisine farklı bir oluşum bilona sahip ve hesapların farklı bir ortamla, buradaki foset, musluk aracılığıyla erişilmesine sağlayan bir protokol ortamı. Beta ise bol, yani ilk başlangıç aşamasında burada hatalarımız da çok olabilir, sıkıntılarımız da olabilir. Ve buradan bundan dolayı tekrar tekrar bu ağ hizmetini yeniden başlatma, yani hizmetin kesinti uğratlar tekrar tekrar başlatması gibi durumların karşılaşıldığı ve burada yeniden yeniden versiyon güncellemelerimizin olabildiği bir aşama. Şimdi bakın burada üçünün karşılaştırmasının görüldüğü bir kısmı görelim. Evet tavsiye edilen kullanım. Biz kullanım olarak nasıl şey yapmamız gerekiyor? Bunu da bir görelim. Uygulamanız main.net'te mevcut olan özelliklere bağlıysa main.net'te bağlıysa test.net'i genel test ağınız olarak kullanın. Bakın main.net'te hizmet varsa hizmetlerimizde yapacağımız küçük değişiklikleri test.net'i kullanarak biz buradaki o ağı Testnet'le deneyip test ederek tekrar main.net'e geri dönüş yapabiliriz. Uygulamanız yalnızca Betanet'te bulunan özelliklere bağlıysa yani bizim şu aşamada ise neti genel test ağınız olarak kullanın. Zaten buradaki bir alt seviyede bulunmuyor. Ki burada tekrar tekrar yeniden başlatmak da gerekiyor. Test ağınız, yeni, uygulama zayı yeniden revizyon yükseltmeleri, tekrar tekrar hizmet artırımları için yine neti kullanmanız öneriliyor. Her durumda geliştirme ortamınız üzerinde daha fazla denetim ve izolasyon için gerektiğinde özel ağları da kullanabilirsiniz. Yani herhangi birinin içerisinde Küçük özel ağlar kullanarak bu şeylerde versiyon güncellemeler ve işlemin hizmetin artırılması için kullanım da mümkün. Hangi ay ile başlayacağınızdan emin değilseniz bakın hangi ağ ile şu an yepyeni bir hizmet sunmak istiyorsunuz, algonet kullanmak istiyorsanız Testnet gerçek varlıkları riske atmadan canlı özellikleri karşı geliştirme yapmanıza izin verdiği için genellikle iyi bir seçenektir. Ağları istediğiniz zaman da değiştirebilirsiniz. Hizmeti yepyeni bir hizmet olarak bağlamak istiyorsanız, yani yepyeni bir ürün ortaya koymak istiyorsanız önerilen şey testnetin kullanılması. Şimdi bakın protokol sürümü burada yaptığınız sürüm güncel oluyor. Yani yaptığınızda anında hemen hizmet sunuluyor, güncel oluyor, güncel oluyor. Gelecekse beta ise henüz hizmeti tam böyle şey yapmadık. Buradan dolayı biz güncel sürüm henüz bitmedi anlamına geliyor beta nette. Bakın Genesis dağıtımı benzersiz benzersiz. Yani hepsinde yaptığınız hizmet tekil oluyor. Ve burada hizmetiniz kalıcı olarak benzersiz oluyor. Şimdi burada algı erişilebilirliklerine bakın. Burada mainnet'te yaptıysanız bu hizmeti satabilirsiniz. Eriştirebilirlik, buradaki hizmet sunulabilir. Ve buradaki testnet ve betanetse ise özel bir, şuradaki tabiri tekrardan geri dönelim. Fuset. Fuset ile özel bir hizmet ile gerekiyor. Yani musluksuz o fuset gerektiriyor. Bunlara da şey yapmak için FUSET gerektiği bilgisi çıkıyor. Peki ağın güvenilirliği nedir? Bakın burada mainnet en kararlı hizmet anlamına geliyor. Kararlı olduğu anlamına geliyor. Testnet ise bakın çok kararlı ancak yeniden başlatmalar yine karşımıza çıkabiliyor. Kararlı sürme tam anlamına gelmedi. Bakın betanet ise deneysel birçok hata içerebilir durum demek ve sık sık yeniden başlatma gerekiyor. Bakın bu en kararlı sürüm yani bildiğiniz gibi ürünü hizmeti sürdüğünüz anlamına geliyor testlerse belli aralıklarla bunu yeniden başlatmak anlamına geliyor betonet ise hakikaten deneysel bir hizmet olduğu anlamına geliyor ve bakın burada tam güncel sürüm oluşmadı bundan dolayı sık sık hatalar karşılaşacağımızdan dolayı yeniden başlatma ihtimaline açık bir durum olduğu anlamına geliyor peki gelelim bir, bir algot adresi ve token nasıl edinebilirim ona bakalım arkadaşlar bakın bir adres oluşturmamız gerekiyor bir hizmet oluşturmamız ve token bir hizmet yine gerektiriyor Bakın bir, bir algot, rest uç nokta IP adresi ve erişim belirleyici almanın hedeflerinizin ne olduğuna bağlı olarak her birinin kendi artıları ve eksileri olan 3 önerilen yöntemi vardır. 3 tane yöntemle biz bir algot hizmeti adresi alıp ve token sürebiliriz. Birincisi 3. parti bir hizmet kullanımı. Bu hazır bir hizmet alabilirsiniz. İkincisi Docker Setbox kullanımı. Ve üçüncüsü de kendi düğününüzü, kendi nodunuzu çalıştırma. 3 tane yöntemle yapabiliyoruz. Şimdi bakın 3. parti bir hizmet kullanımında şu an mevcut Algo'nun kullan tavsiye ettiği sayfasından bunları alarak sizlere sunuyorum. Purstack diye bir API hizmeti var. Bir yine Algo Explorer diye bir hizmet var. Bu yöntem yalnızca SDK'leri ve Algo Restful full arabilimi kullanmayı planlıyorsanız ve olabildiğince hızlı bağlanmak istiyorsanız önerilir. Olabildiğince hızlı bağlanmak istiyorsanız. 3. taraf bir parti hizmet bir düğümü çalıştırır ve bu düğme kendi API anahtarları aracılığıyla kendileri sağlıyor. Erişim sağlıyor. Kayıt sırasında hizmetse bir Algod adresi ve Algod jeton olarak yani bunun token olarak da geçiyor İngilizcesinde Algod token'ınızın yerini alacak bir API anahtarı sağlıyor. Yani bir nevi hizmeti bu üçüncü parti şey kullanarak hizmeti kullanarak uygulamanızı burayla irtibatlandırıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Şimdi bunların bazılarının hızlı bir şekilde bilgilerini verelim. Aslında PureStake'de API hizmeti algorant ağında hızla çalışmayı başlamayı kolaylaştıran hızlı hizmet geliştireceği yerel algorant rest API'lerine kullanımı kolay bir erişim sağlamak ve yine mevcut altyapıyı kullanan bir yöntem. Algo Explorer ise Roundlabs'ın bu bir üretici firmanın API hizmettedir. Yine burada API 3 noktası ve kendine ait bir Algo Explorer API'yi bulunuyor. Bu şekilde iki tane hizmet şu an mevcutta. E, kullanılan üçüncü parti hizmet olarak karşımızda. Docker, Centbox var. Bakın burada bir yöntem. Docker'ı kullanmak bu şekilde sanallaştırma ortamı. Tüm bakın üç tane bahsetmiştik ya geliştirici araçları. Gol, KMD ve AlgoK geliştirici araçlarına erişim gerekiyorsa yani AlgoK'i de kendiniz oluşturabilir. Bakın diğer hizmette AlgoK falan direkt hizmet olarak üçüncü parti hizmet kendi sunuyordu. Bunların her birine tek tek gelişmek istiyorsanız buna önerilir. Ve buradaki hizmet dakikalar içerisinde işleme imkan veriyor. Fakat 3. partilerde sahneler içerisinde hizmete erişim imkanı var. Ve kendi düğümümüzü, kendi notunuzu çalıştırmak için de yani burada Python, Java dediğim biraz önce bahsettiğim üç tane farklı JavaScript, Java ve Go dilleriyle kullanılabilecek bir şekilde kendi notunuzu kendinizin oluşturma. Ve buradaki bütün hizmetleri İçerideki güvenlik yöntemlerini sorumluluğu da kendinize ait olacak şekilde kendiniz e, oluşturabilirsiniz. Yine tüm Gold KMD algoritmi geçirdiği araçlarda erişim gerekiyorsa ve kurulum için üretimi hazır bir ortam isteniyorsa önerilir. Bu yöntem düğümünüzün, nodunuzun ve yapılandırma'nın tam kontrolünü severir. Kurulumdan sonra rest e, uç noktanızın bir IP adresine erişmek istiyorsanız şu komutu kullanıyorsunuz: cat dolar algorit data'nın içerisindeki algod nokta Net'te biz IP adresini erişebiliyoruz ve bunu hizmeti bu IP adresini açarak ilgili kullanıcılara bu hizmeti sunabiliyorsunuz. Algodun token bilgisini yani uygulamas tarafından kimlik doğrulaması da gerekecek. Token ait bilgiler de yine bakın yine aynı cat aslında cat e, Linux'ta e, bilenler için söylüyorum. Herhangi bir text dosyasının içeriğini göstermek anlamına geliyor. Bakın şu klasörün içerisinde cat ile IP bilgisi var yine, yine e, alco.tokenin içerisinde de bizim token bilgisi bulunuyor. Şimdi bu üç yöntemden bahsetmiştik. Bunların e, birbirleriyle karşılaştırmasına falan bakalım şimdi. Karşılaştırmasına bakın. Zaman olarak 3. parti bir hizmet kullanıyorsunuz. Saniyeler içerisinde bu bu hizmete eriştirebiliyorsunuz, erişebiliyorsunuz. Docker sandbox'ı kullanıyorsanız yine e, dakikalar içerisinde oluyor. Yine derken dakikalar içerisinde. Kendi düğümünüzle yine şey yapıyorsanız bakın burada Hakikaten çok uzun bir vakit alacak. Kendi düğünümüzü komple siz yazdığınızdan dolayı uzun uzun yazdığınızdan dolayı günler içerisinde oluyor. Bu şekilde güven olarak bakın DAKIR ve 3. Parti kullanıyorsanız birinci sınıf bir güvenlik var. Fakat kendi düğünümüzü kendiniz yazıyorsanız kendi güvenlik önlemlerinizde kendiniz belirleceğinizde sorumluluk tamamen size ait oluyor. Bunun artısı da var avantajı da var. Aslında sorumluluk kendinize ait derken konuya hakimiyetinize bağlı olarak... E, sorumlu alabilirsiniz. Maliyet olarak bakın 3. parti bir hizmet kullanıyorsanız e, geliştirme aşaması olarak ücretsiz fakat üretimdeki oran yani yapacağınız hizmetler limitlere göre ödeme yapıyorsunuz. Burada hizmeti kullandıkça e, öde gibi bir yöntemle karşılaşıyorsanız. Ducker Sandbox'ı kullanıyorsanız yine değişken ücretsiz seçenekleri de var. Düğüm türlerine göre de hizmette yani yaptığınız hizmetlerde not türlerine kullanacağınız hizmetlere göre de yine ücretlendirme yapıyorsunuz. Kendi düğümünüzü, kendi notunuzu kendiniz yazıyorsanız kullandığınız kodlardaki her bir ifade bir maliyete karşılık gelebiliyor. Fakat buradaki kullandığımız maliyetler diğerlerine göre kat kat düşük oluyor. Tüm yetki sizde oluyor. Her konuyu siz yönetiyorsunuz. Burada yazdığınız kodları da verimli kullanmayı amaçlıyoruz. Yani burada aslında her bir konu ücrete tabi olduğu için, maliyet olduğu için bu sistem diğer e, coin... E, Blok zinciri kullanıcılar için de geçerli bu. Ethereum için de geçerli. Ve diğer yine blok zincir uygulamalar için burada şunu size yönelir. Olabildiğince çok verimli yazın ki maliyet ise düşük olsun. Burada herhangi bir özel ağ kullanımı var mı? Üçüncü partilerde ağ falan tamamen hizmeti kendisi sunuyor. Ekstraten bir hizmet diye bir şey yok. Yani öyle bir şey durumla karşılaşmıyorsunuz. Ve kendi nodunuzu oluştururken özel ağları kullanabiliyorsunuz. Şimdi üçüncü parti hizmet de Goal, Algo, K ve KMD gibi hizmetler kendi hizmetinde olduğu için bunlara ekstraten yani tekrardan bir erişim hizmetine gerek duymuyor. Çünkü yani hizmet bu şekilde sunuluyor. Arka plandaki bu altyapıyı kendi sağlıyor. Bunun avantajı ne? Siz kullanmıyorsunuz. Hazır olarak geliyor. Fakat Docker ve kendi nodunuzu oluştururken bunlara erişebiliyorsunuz. Full yetkiyle her türlü değişikliği yapmaya sahipsiniz. Bakın burada işletim sistemi olarak da bir durum var. Bu da çok önemli. Üçüncü parti bir hizmet kullanıyorsanız burada Windows, Linux ve MacOS kullanabiliyorsunuz. Fakat Docker, Sandbox ve kendi nodunuzu oluştururken bakın burada şu an Windows desteği yok. MacOS, işletim sistemi ve Linux her ikisinde de bu şekilde durum söz konusu. Burada üçüncü parti hizmeti şey yaptınız mı anında hemen hizmeti sunabiliyorsunuz. Docker'da ekstraten işlemler yapmanız gerekiyor. Kendi düğümünüzde zaten kendiniz bütün aşamalar yazdığınızdan dolayı Üretimi aşırma durumunda siz kendiniz hazırlamış oluyorsunuz. Şimdi biz Python ile devam edeceğiz. Kurulum için şöyle bir komut var. Bu komutu bir sonraki videoda tekrardan vurgulayacağım. Bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.